Cemaat Allah'a ibadeti aşikar kılar. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kul namaza durup namazını hafife alarak kılarsa Allah tebarek ve teala meleklerine şöyle buyurur. Bu kulumu görüyor musunuz? Adeta ihtiyaçlarının benden başkası tarafından karşılandığını zannediyor. Acaba o ihtiyaçlarının benim elimle karşılandığını bilmiyor mu? Yine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Farz namazı kısa, nafile namazı ise uzun kılmak ibadettendir. Allah Resulü'nün namazı herkesten daha kamil ve kısaydı. Hz. Lokman aleyhisselam oğluna öğüt vererek şöyle buyurmuştur. Mızraklar üzerinde bile olsa namazını cemaatle kıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide namaz kılma hususunda ağır davranan Müslüman bir grup hakkında şöyle buyurmuştur. Bir grup mescitte namaz kılmaya çağrılıyorlar ve erteliyorlar. Neredeyse bir miktar odun toplanmasını ve odunların kapılarına konulmasını ateş yakılmasını ve böylece evlerinin ateşe verilmesini emredeceğim. Hazreti Ali Aleyhisselam hakeza bu hususta şöyle buyurmuştur. Ya cemaat namazlarımızda hazır bulunsunlar ya da bizden uzaklaşsınlar. Bize komşu olmasınlar ve biz de onlara komşu olmayalım. Hz. İmam Cafer buyurdu ki cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 24 kat daha faziletlidir. O halde cemaatle kılınan bir namaz 25 namaz sayılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim 5 vakit namazı cemaatle kılarsa kendisine iyi zanda bulundunuz. İmam Rıza aleyhisselam da şöyle buyurmuştur. Cemaat namazı, ihlas, tevhid, İslam ve Allah'a ibadet aşikar olsun ve meşhur hale gelsin diye takdir edilmiştir. Çünkü bu tür şeylerin açığa çıkması alemin doğu ve batısındaki insanlar üzerinde bir olan Allah'ın hüccetidir. Hakeza münafık namaz ve dini hafifi alanlar ikrar edip kabul ettiği şeyi yerine getirsin diye Müslüman olduğunu açığa vursun ona dikkat etsin diye ve Hakeza insanların birbirinin Müslüman olduğuna şehadetleri mümkün olsun diye cemaat namazı takdir edilmiştir. Bütün bunların yanı sıra cemaat namazı iyilik ve takva yolunda birbirine yardımda bulunmaya, Allah'a karşı birçok günahtan sakınmaya da sebep olur. İmam Cafer aleyhisselam şöyle buyurdu, ''Cemaat ve namaz için toplanmak, kimin namaz kıldığı, kimin namaz kılmadığı, kimin namazı vaktinde kıldığı, kimin de namazı zayi ettiği bilinsin diye takdir edilmiştir. Eğer cemaat namazı olmasaydı, hiç kimse bir diğerinin salah ve temizliğine tanıklıkta bulunamazdı. Zira cemaatle namaz kılmayan kimse, Müslümanlar açısından namazsızdır. Zira Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur, Hiçbir sebebi ve özrü olmadan mescitte Müslümanlarla namaz kılmayan kimsenin namazı yoktur.